Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Güneş Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Gezegeniniz Mars, Aslan Burcu'nda. Mars, gezegeniniz Venüs Aslan Burcu'nda Mars'la birlikte. Ee, özellikle bu e, geze kişisel gezegenlerin hareketleri bu hafta sizi daha çok yakın çevreniz, aileniz, Kardeşler, akrabalarla ilgili konulara yönlendirebilir. Yani buralardaki hareketlilik aktif görünüyor. Evinizde bazı uğraşlarınız var ya da evde kalabalıklar var. Evinizi güzelleştirmek için de bazı işleriniz olabilir bu dönemde veya evde çalışıyor olabilirsiniz. Aktiviteler çok yoğun ama yine aile üyeleri ve yakınlarınızla ilgili de daha fazla irtibat içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Pazartesi günü Ay Kova Burcunda. Akşam saatlerine kadar ama boşlukta olacak. Bu bizi biraz amaçsız ve kararsız hale getirebilir. Ev alanında aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili veya işle ilgili sorumluluklar söz konusu. Ama buralarda rutin konulara daha çok yönelebilirsiniz. Yeni kararlar vermek için ya da önemli görüşmeler için pazartesi günü şartlar çok uygun olmayabilir. Ancak salı ve çarşamba... Ay balık burcunda olacak ve sizi, sizin için daha destekleyici olacak. Hem her türlü sosyal organizasyonla yer alabilir, grup çalışmaları içerisinde olabilirsiniz. Hem uğraştığınız işleri, projeleri ee, daha rahat ele alabilirsiniz. Yaratıcılığınızın, kişisel ifadenizin, sezgilerinizin de çok güçlü olması ve destekleyici olması mümkün. Hafta sonu ay boğa burcuna geçiyor. Evet hafta sonu duygusal enerjiniz artacak ama... Hem duygusal hem bedensel daha hassas olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Ee, ve Cuma'dan itibaren Aslan Burcu'ndaki Mars'ın özellikle Burcu'nuzdaki Uranüsle dik açıda da etkinleşecek. Bu da sert bir açıdır. Ani sürprizler, beklenmedik durumlar ortaya çıkarabilir ama sağlık konularında da zorlayıcı olabilir. Kronik sorunlar tetiklenebilir, biraz daha böyle vücudumuzda sinir sistemimiz, tansiyon ve benzeri gibi dolaşım sistemini ilgili dengesizlikler artabilir. Kazaları ve sakarlıklara da daha hassas olabiliriz. Uranüs sizin Mars'a açı yaptığında biraz daha sinirli, öfkeli ve tartışmacı yapabilir. Fevri davranışlarda bulunabilirsiniz. Özellikle hafta sonu bu dürtüsel tavırlara karşı daha dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.